Sorumuz şu şekilde sorulmuş: 14x artı 4 bölü eksi 3x eksi 2 eşittir 8. Öncelikle size düşünmeniz için birkaç dakika vermek istiyorum. Bu soruya ilk baktığımızda basit doğrusal bir denklem görmüyoruz, öyle değil mi? Çünkü bir ifadenin başka bir ifadeyle bölünmesi söz konusu. Ama birazdan bu ifadeleri sadeleştirebileceğimizi ve doğrusal bir denklem elde edebileceğimizi göreceğiz. İsterseniz ilk olarak eksi 3x eksi 2 ifadesini paydadan kurtarmaya çalışalım. Bunun için denklemizin iki tarafında eksi 3x eksi 2 ile çarpmamız gerekiyor. Sol tarafı çarptığımız zaman eksi 3x eksi 2 ifadeleri birbirlerini götürüyorlar ve elimizde sadece 14x artı 4 kalıyor. Sağ tarafta ise 8 çarpı parantez içinde eksi 3x eksi 2 kalıyor. Bu parantezi açacak olursak, 8 çarpı eksi 3x, eksi 24x eder, 8 çarpı eksi 2 de eksi 16 etti. Böylece kesirli ifadeden kurtulmuş olduk ve artık elimizde doğrusal denklem var. Şimdi sadeleştirmeye devam edelim ve x içeren ifadeleri sol tarafta toplayalım. Eksi 24x'i diğer tarafa geçirmek istiyorum. Ne yapacağım? Bunun için iki tarafa da 24x eklemem gerekiyor. 14x artı 24x, 38x eder. Bir de artı 4 vardı. Böylece sol taraf 38x artı 4 oldu. Sağ tarafta ise eksi 24x ve artı 24x birbirlerini götürmüş oldular ve sadece eksi 16 kaldı. Şimdi de sol taraftaki 4'ü sağ tarafa taşımamız gerekiyor. Bunun için de iki tarafa ne yapacağız? Eksi 4 ekleyeceğiz. Sol tarafta 38x kaldı. Sağ tarafta ise eksi 16 ve eksi 4. Yani eksi 20 kaldı. Ve son olarak iki tarafı da 38'e bölelim ve böylece x'in, 1x'in değerini bulalım. x ne oldu? Eksi 20 bölü 38 ama işimiz bitmedi çünkü eksi 20 bölü 38'i sadeleştirebiliriz. 20 de 38 de 2'ye bölünebilir. Ve böldüğümüzde de x'in eksi 10 bölü 19'a eşit olduğunu gördük. Ve bir şey daha, işlemin her zaman sağlamasını yapın. Yani eksi 10 bölü 19'u alın, bu sorunun içine yerleştirin ve denklemi sağladığından emin olun.